Üçel Otogaz Mühendisinden herkese merhaba ben Emrah Çelik. Bugünkü e, konu olan aracımız Şavrıla Kurus. Büşra Hanım'ın aracı e, bir tekleme sıkıntısıyla servisimize geldi. E, i̇sterseniz şikayetini ondan dinleyelim. Ondan sonra biz yine konuşuruz. E, aracım yaklaşık 2-3 gündür sürekli kullanırken böyle sürekli bir tekleme. Yani beni sarsarak <gülüyor> devam ediyordu. E, ben de buraya geldim. Ve e, ufak tabi olsa e, hafif bir gaz kokusu geliyordu araçtan. Şimdi buradayım ve işlemlerim sonunda çözüldü. <gülüyor> Gönül rahatlığıyla evet. gidebilirim. Şimdi Opel grubu araçların e, en büyük, en hassas oldukları konu ateşleme sistemidir. Çünkü bu araçlar kompresyon olarak düşük çalışan araçlar. 8 bar kompresyonda çalışan araçlar. Bu yüzden ateşleme bu araçlarda özellikle önemli. Düşü Hanım'ın aracındaki e, bujiler... Çok yeni değişmiş, 10 bin kilometre civarında e, bir kilometre yaptıktan sonra bu teklemeye başlamış ki bir bujiye'nin bozulması için erken bir kilometre. Fakat burada bujiyi bozan en büyük etkenlerden bir tanesi karışım oranlarının düzgün olmaması. E, araç fakir çalıştığı zaman bujiyi daha çabuk eritiyor, daha çabuk ömrünü tüketiyor. Araçlarda zaten e, baktığımızda karışım oranları çok bozuktu. Biz önce karışım oranlarını düzelttik. Sonra bujilerini değiştirdik. İnşallah 20 bin kilometre buji sorunu yaşamayacak. İnşallah. Özellikle söylüyorum. Opel grubu araçlar özellikle 1.6 bu ekotek motorlar düşük kompresyonla çalışan araçlar. Ateşleme bu araçlar için çok önemli. Zamanında buji ve bobin değişiminizi yapın. Herkese iyi akşamlar.